Thank <laughs> you. Let's go. Kitabını bitirdim. Aa, ben kitabını bitirdim. Dudaklarımı okuyabildiğini biliyorum ama iyiye gidiyorum. Daha iyi. <gülüyor> ben e, pratik yapmak istiyorum. Bir ders daha alıyorum. John'la. Eğlencelin. Aslında anlama konusunda yapmaktan daha iyiyim. Ne mi düşündüm, ne mi? Bayıldım şeye e, ben Riley'ye bayıldım Erin'a bayıldım harika karakterlerdi e, sonunu tahmin etmeye çalıştım genelde bu tür şeylerde başarılıyımdır ama çok yanılmışım bunu nasıl yaptın bunları bunları nasıl buluyorsun Ee, sesleri mi? Ee, peki bir çocuk sesi gibi mi? Hastalandığında 13 yaşındaymışsın. Beyninde her ne olursa olsun... ...bence sen çok iyi bir Hikayecisin. Ne? Ne? <gülüyor> Eminim aynı zamanda iyi öpüşüyorsundur. Uuu. <gülüyor> Alarmıymışım. <gülüyor> Tahminimce bu herkesi uyandırır. Ah, e, kedin. Bu kelime, bu kelime ne? Akşam yemeğin için üzgünüm. Bize gelmek ister misin? Sipariş verip film izleriz. John da bir saate kadar gelip bize katılır. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Bunu ödünç verdiğin için. Teşekkür ederim. Yarın uğrayıp işaret dilime tazelerim. İlerleteceğim. ...kararlıyım. Öpüşmek. Hikayeci. Sürtük. Kapağında olmalı Rayleigh kiliseye gitti Kilisedeki, Kilisedeki Erna. Kilisedeki peder Erna çağırdı Eran. Onu sil Eran. şunu dene çok, çok öfkelenmişti sürü. kafa çok öfkelenmişti Kulakları çınıyor A. gözleri yanıyordu e. Kulakları çınıyor Mutlu gözleri mi? yanıyordu, gözleri yanıyordu Gizemli mi? yollar İşe yaramıyor işe e. yaramıyor Daha ışıltılı bir şeyler Yayıldı. Yayıldı. gözlerinde sonsuz sabır var. Gözlerinde sonsuz sabır vardı Işılıyorlardı Cehinsine atılan lanet olası insanın balığı gibilerdi. Bu daha iyi, daha fazlası gerekiyor, daha iyi bir şey. Erin ölür. Erin'i öldüremeyiz. Bu herkesi kıstırır. Düzgün kurgulayamadım ya da kitabı boş verip başka bir kariyer bulmalı. Daha iyi bir fikir. Thank you. Merhaba çapşal. Ne yapıyorsun? O kadar iyi gidiyor, ha? Hala sonunda mı takılısın? kapın dağıtabildiğime sevindim. İşte al sana kötü son. Onunla konuştun mu? Bir yıl oldu. Annem ne zaman piyasaya döneceğini sorup duruyor. Bak sen! Şehri özledin mi? Ciddiyim Medi. Belki de geri dönüp benimle yaşayabilirsin. Seni merak ediyorum. Yalnız olmak kimse için iyi değil şapşal. Kendini bu şekilde soyutluyorsun ve... O da kim? Ee, arkandaydı, birini gördüğümü sandım. Seni seviyorum. dudaklarımı okuyabilir misin Söyle Artık gördün değil mi belki geri dönüp benimle yaşayabilirsin seni merak ediyorum yalnız olmak kimse için iyi değil şapşal istediğim zaman girebilirim seni istediğim zaman öldürebilirim ama zamanı gelinceye kadar yapmayacağım ölmeyi dilediğin zaman içeri gireceğim Beni anlıyor musun? Beni anlıyorsan kafanı salla. Güzel. O zaman biraz eğlenebiliriz. Tadını çıkar. Bye. <laughs> kolay değilmiş değil mi? dedim hey, hey, bırak hayır, onu hayır hey, hey, hayır bu, bu sadece dedim, telefon polisleri arayacaktım koy, tamam dişçi ellerini ellerini sorun istemiyorum ne söylersem yap tamam tamam dedim. tamam Komşusuyum. kız arkadaşıma bakmaya gelmiştim sadece anladın mı kimliğini göster cüzdanımda tamam mı sakin ol elleri görebilmeliyim yavaş ol, tamam mı telefonumu yere koyacağım ve cüzdanımı çıkaracağım tamam mı sakin ol Yana evden misin? Evet efendim. Pekala. Tamam. Seni korkuttuğum için üzgünüm burada bir. Tanrım. Ha. Burada neler olmuş? Bilmiyorum. Aa, bir çağrıya yanıt verdim. Buraya geldim. Etrafı bu şekilde buldum. İçeride biri vardı. Koşarak yanımdan geçti. Beni yere serdi. Uyandığımda ne telefonum ne silahım ne de telsizim vardı. Destek çağırmam gerekiyor. Burada yaşayanları tanıyor musun? Evet. O o Maddy Yank bir arkadaşım. mısın? Yalnız mı yaşıyor? Evet. Kız arkadaşım buraya hep gelir. Ben de düşünüyorum Adı ki... ne? Adı Sarah. Sarah Green. Tamam dostum üzgünüm. Telefonunu kullanabilir miyim? destek çağırmalıyım. Buraya ilk geldiğimde çoktan aramalıydım ama bu işe yeni başladım ve eve geldiğim zaman da Polis misin? Şerif yardımcısı. Daha yeniyim. <gülüyor> Eğer e, telefonunu verirsen şerifi arayabilirim. Al bakalım. Teşekkür ederim. Evet 811 Fairhope'ta bir 719 durumu var muhtemelen zorla girilmiş şüpheli yaya olarak kaçtı. Başka kimse yok ama bir komşu geldi. Evet, tamam. Görüşürüz. Hey, şunu gördün mü? Evet, gördüm. Peki şu Medi'nin bir erkek arkadaşı var mı? Hayır, sanmıyorum. Hmm. Yakınlarda eve erişim sağlayabilen bir akrabası ya da biri var mı? Hayır, oldukça içine kapanık biridir. kolunu iyi mi? Ah evet. Adam beni biçti. Resmen kamyon gibi çarptı. Sanırım e, senin boylarındaydı. Aslında nasıl diyeyim, sporcu gibiydi. Defans oyuncusu tipi. Korkutucuydu. E, geri alabilir miyim? Ha? Telefonu. <gülüyor> evet tabi Üzgünüm ne kadar aptalım Alışkanlık işte Çağrı'ya yanıt verdim demiştin Çağrı Mediden miydi? Aslında Merkezden geldi Birinin aradığını söylediler Ben de evin sakin olmalı dedim Evet, çünkü o arayamazdı. Hem sar hem dilsiz. Ha. E o halde telefon eden kız arkadaşın olmalı. Hem sağır hem dilsiz öyle mi? Zor olmalı. Peki hep böyle sağır mıydı? Hayır. Hep değil. Sanırım ergenlikten beri menajit geçirmiş. Yine de burada böyle yalnız yaşıyorsa... ...durumu herhalde iyi olmalı. Bak emin değilim ama... Aslında eminim ki şu köşedeki çiçeklikte yedek bir anahtarı vardı. Evet, bu harika olmaz mıydı? Evet. Yani evet, hemen şu köşede olmalı. Peki, sence kimdi? Bir hırsız mı? Tanrım, umarım daha kötüsü değildir. Eminim iyidirler. Eğer yardım çağırdılarsa muhtemelen gitmiş olmalılar. Arabasını da mahvetmiş, ha? Aa evet, şuna bak Tanrım. Sence süvarilerin gelmesi ne kadar sürer? Herhalde 10-15 dakika. Gerçekten mi? Açıkçası rastlaştığımıza sevindim. Yoksa bütün gece kan kaybederdim. Evet, ben de sevindim. Burası mı dedin? Evet, sanırım. Emin değilim. Sakin Sakin. Sakin ol. <Gülüyor> hey, hey. Hadi dostum hadi. Bitti. Bitti. <Gülüyor> Açıkçası eğer kavga edersek... Onda iki şansım olur diye düşünüyordum. Çünkü çok iyi bir adamsın. Aslında kapıya vurmasına oldukça sevindim, teşekkür ederim. se ama O bacakla ondan kaçamaz. Onu geçemem. Onu, geçemem. Onu arbaletle öldürmelisin ama kusursuz bir atış an Kalp ya da beyin, kalp ya da beyin başka bir şey yetmez. İşe yaramaz. Uzun mesafesiyle. Kapalı yerde asla işe yaramaz. Ölüm vuruşu için ona yakın olmanız. Hareket edecek. Lanet olası şeyi doldurmanın bir yolu, dolanın bir yolu. Dışarı çık. Eğitim ya. Eğitim ya. Dünyayı kapatmış ya da kapalıdır. Saklan, saklan. Yatak odası, banyo çatı. bencereler için tek gereken bir taş Çatıda önünü kapatacak bir kapı ya da korunak yok. En iyi olasılıkla seni bulamaz ve kan kaybından ölürsün. Ve kan kaybından ölürsün. Dışarı için Zaten denemiştik. Hareket edecek alan yok. Eğer orada olduğunu anlarsa Çok dayanabileceğini sanmam. Üşüyorum. Çok Başım Başımda. Terliyorum. Tırnaklarım uğramaya başladı ve görüşüm bozuldu. Zamanımız tükeniyor. Çok geçmeden yürüyemeyecek, kalkamayacak, göremeyeceksin. Er ya da geç, o buraya gelecek. Bu eve girdiği zaman her şey biter. O daha daha güçlü ve daha daha Avantaj o. Aynı. Hepsi de aynı. Yani, yani... ...beklemeyeceği sadece bir son var. Kaçamazsın, saklanamazsın, bekleyemezsin. Geriye ne kalıyor? O kavgayı asla kazanamazdım. Hmm. Ah, can, can, can. Uf, bu şeyler seni öldürür. Ne dersin Can? Hı? İçeri girip bu işi bitirmeli Bilmiyorum. miyim? Evet. Muhtemelen haklısın. Biraz daha beklemem gerekiyor. Biraz daha kan kaybetsin. Atış yapmasını istemem. Nişan alması muhakemesinden daha iyi olabilir. Aa merhaba. Ne haber? Ha, burası senin evin mi? Hı? Annecik burada mı yaşıyor? Bir bakalım. Aa. Evine hoş geldin pisicik. Merak etme. Anneni çok yakında göreceksin. Ya da en azından o seni görecek. Evinin öldüğü. <gülüyor> <gülüyor> İçeri geliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bence benden gizliyorsun. Eminim doğru noktayı bulursam... ...sana çığlık attırabilirim. <gülüyor> Seni kahrolası sürdük. mm <sniffs> oh <sniffs> <sniffs>